TeknoJok'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Şikayetim Varın yeni bölümüyle karşınızdayız. Önceki bölümlerde hatırlayacağınız üzere Xiaomi gibi, TürkNet gibi, Vodafone gibi markaları şikayetlerini almıştık sizden. Bugünkü konuğumuz ise Arçelik. Evet Arçelik. Yenli üretim denildiğinde akla, akla gelen, gelen ilk markalardan birisi. Arçelik gerçekten de yıllardan beri Tamam bir marka yani. Televizyon beyaz eşya, tuzağa bu beyaz eşya azarlık. E, Televizyon çok fazla yaptı. yani. Evet işte beyaz, eşya. beyaz eşyada gayet böyle yaygın bir diyebiliriz şey var. yani. Fiyatlarının da uygun olmasından ötürü biraz daha yaygın oldu. Şimdi çünkü İtalya mesela atıyorum boşturs, Siemens vesaire karşılaştırdığın zaman arçelik arasında çok fazla. Biri bence Archel'in Ar Ar Ar ya da Beko'nun hani işte, yan kardeş markası en önemli katma değeri bence Anadolu'da her yerde olmaları. Şimdi evet. şöyle düşün bunu çok denediler bunu geçtiğimiz yıllarda hani boşta satalım falan da. Anadolu'daki adam gidiyor şimdi Kayseri'deki bayi geliyor. Selamünaleyküm aleykümselam. Ne var abi? Arçelik var. Tamam ver onu diyor anladın mı? Hani o adamın elinde ne varsa o satıyor aslında. <gülüyor> Ve o bayi iletişimi veya mesela ya bayide şöyle bir şey de oluyor parasını sonra da verebiliyorsun. Mesela biz yazın Marmara Adası'na gidiyoruz. Bir tane beyaz eşya şeyi var dükkanı. Bekova'da. Başka bir seçeneğin yok. Yok yani. zaten evet. Simen salayım boşalayım. Evet. Yani nedir belki dışarıdan getirtirsin de bozulduğunda e, servis yok. Adaya e, nereden ne geçiyordun? <gülüyor> Dolayısıyla böyle olunca da Anadolu'nun genelinde de yayılmış oluyorlar. Şimdi gelelim şikayetlere. Nazım Tam Yüksel demiş ki hafta tali günler ve uzun bayram tatillerinde yetkili servis hizmet vermiyor. Bayram arifesi buzdolabı bozuldu. Garanti süresi içinde yetkili servis bayramdan sonra geldi. Büyük sıkıntı yaşadık. Gerçekten onların da tam şanssızlık olmuş. Evet. Tam bayram öncesi bozulunca, bir de bayram tatili falan gelince araya 10 gün buzdolabısız kalmak. Bir de kurban bayramıysa yandı yani. Yani işte 10 gün dedim ya işte. Evet. <gülüyor> e, aslında bunun için Arçelik'in ya da diğer firmaların da... Yani e, sistem olması lazım. olması lazım. Olmaması büyük bir e, yanlışlık. Arçelik duy sesimizi buradan. Varsa da böyle bir sistemi adımı mağdur etmişler yani. şöyle bir sistem olabilir. Yani normalde atıyorum 10 servis açıksa sen bir tanesini aç. Yani daha büyük bir alana hizmet versin. Hani mümkün bir de. servis koyasın işte. Dersin ki sen dediğin gibi işte 5 alandan sorumlusun bu şeyle. Evet gelelim Ahmet'in şikayetine. Bu tarz markaların genel sorunu belli bir kaliteyi tutturamamaları. Alıp çok memnun olan da var hiç beğenmeyen de. Yani bu da evet. doğru bir yorum. Bu özellikle ben hani geçmiş zamandaki ürünleriyle şimdiki zamandaki ürünlerini çok karşılamak istiyorum. Bizim mesela yazlıkta belki 40 yıllık bir buzdolabı var. Tam böyle eski Arçeli'nin logo'lu falan. Hala çalışıyor. Sonra yeni bir tane almıştık alt katına. Birinci senesinde bozuldu. Geldik fişi taktık. Bozuldu buzdolabı. <gülüyor> Servis mevzisi geldi. Motoru yanmış. Yani, aşırı bir akım gelmiş olabilir aşırı bakım. gelmiyor evet. yani 10 dakikam yok zaten. Bir <gülüyor> taktık bozuldu yani. E, dolayısıyla eskiden yeniye bir değişim var sanki. Ya şöyle ben ben de şimdi bizim de vardı mesela benim hatta doğduğum çocukluğumda 18-19 yaşına kadar benimle yeşil buzdolabı var dedi. 74 doğumluyum ben. E, o zamanlar evet yani böyle hani taş gibiydi. Şimdiki malzemeler evet. biraz daha böyle evet. kırıldım. Daha böyle hani elektrik bilmem ne oldu? Hop gitti bu gitti. Çocuk buzdolabı kafasını çarpıyor, yam yam zaten. Yamuluyor <gülüyor> zaten. Evet, evet. O yüzden Hani eski kalite yok. Onu ben de söyleyebilirim. Erhan Barık de. değil. Ben okuyayım. 2 Oku. yıl önce aldığım buluşuk makinesinin kapağından bir yıldır ses geliyor. Servis çağırdık. Her geldiğinde bir yerini değiştirdiler ama hala ses var. Müşteri hizmetlerini arıyorum servise yönlendiriyor. Servis her geldiğinde başka bir hata bulup parça değiştiriyor gidiyor. Biraz sert yapınca tüketici mahkemesine gidin diyorlar. Yerli üretici ve sağlam bir firmaya yakışmayan ürünü neden değiştirmiyorlar? Nerede tüketici hakları diyor. İşte Erhan bu, bu, yani. <gülüyor> bu aslında sadece Arçelindir genel olarak markaların sorunu. Hani bir sorun yani şimdi, olduğu zaman, servis eleman da yani ona diyorlar ki git tamir et diyorlar mesela. Bir de burada e, hani tecrübeli servis elemanının kullanılması da önemli. Adam geliyor bunların biliyorsun abi, parçalar elinin altında zaten. Bak yani şu parçayı değiştirin. sorun bundan tak değiştiriyor. Şu parçayı değiştirdim zaten garanti kapsamında, oraya garanti kapsamında evet. diye de yazıyor. Dolayısıyla burada biraz da servis elemanlarının yetersiz olması bana göre sorun oluşturan bir faktör. Tam olarak ne olduğundan adamın da haberi yok çünkü. En basit Deniyor. yöntemle Deni, parça denemem. değiştirme. He, deneyelim abi. Yani parça değiştirme zaten tamir değil ki tam olarak. Modüler yap, onu sök, onu tak, onu sök, onu tak bilgisayar gibi. Yani ben de yaparım onu yani. Bana da arasından çekip bütün parçaları. Ben de onu söküp onu takıp yani en nihayetinde çalıştırırım omuzu evet. ya da evet. bulaşık makinesini. Bir diğer soruya geçelim. Osman, Osman demiş ki bu ben değilim. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim az önce dediğimde demiş 20 yıl önceki arçelikle bugünkü arasında dağla da kadar fark var hem ürün kalitesinde hem de müşteri ilişkilerinde. Şikayette bulunuyorsunuz dönen yok cihaz alıyorsunuz gösterge paneli siyah zemin üzerine bordolet ile yapılmış. Okumak için yarım metreden yakın olmak lazım. Bulaşık makinesi malzemenin plastik kokusu aldıktan 3 ay sonra ancak geçti. Üst sepetini yerine oturtmak kol kuvveti istiyor. Yürüyen sistemlerde eğitim sistemimizde derece yapmış öğrencileri yönetici olarak getirmek koca firmayı bu hale getirdi bence. Bütün büyük kurumlarda benzer problemler var. Şimdi burada arkadaşlar az önce bahsettik ya bir ürün fiyatlanmasından. Dolayısıyla burada muhtemelen Arçelik'te hani kalite standartını biraz daha düşük tutuyordur bana göre. Şimdi sallıyorum. İşte A markasının buzdolabı modeli 5000 lira olup da B markasının birebir aynı benzer modeli 3000 lira oluyorsa yani burada dışarıdan baktığımızda göremediğimiz mutlaka farklılıklar mevcuttur ki bu da nedir işte plastik kokusu demişim, plastiğin binlerce çeşidi evet, var. Tabii. Kim bilir hangi çeşidini kullandılar orada. Dolayısıyla onun kokusu hiç de çıkmayabilirdi yine senin şansına çıkmış bir 3 de, ayda olsa. Bir de burada yaptığı biliyorum arkadaşım, içeriden bir bilgisi var gibi geldi bana. Yürüyen sistemlere eğitim sistemimizi derece yapmış öğrencileri yönetici olarak getirmek gibi bir ifade, enteresan bir ifade geldi. hani bir örnek gördü herhalde burada. Çalışan biri olabilir bu Osmandan Ben sana söyleyeyim. Ya olabilir belki de. Hani e, derece yapmış birini getirmişlerdi. Ya şimdi bir firma Çok olarak her firma bunu zaten ister. Yani yönetici kadrosuna zeki birini işte derece yapmış birini getirmek ister ama, ama tecrübe. Tecrübe. tecrübe önemli, önemli burada önemli işte. Bu bir konu. de o getirdiğiniz kişinin işine kadar yürütüp yürütmediği bu hı. da önemli. Arçeli'nin bu müşteri hizmetlerinde bence sıkıntı var ya. Şimdi bak 2-3 tane şikayet okuduk. Genel itibariyle bir müşteri hizmetlerindeki hı hı memnuniyetsizlik söz konusu. Ama Servis Türkiye'de işte söylüyorum Türkiye'de konusu. Türkiye'de ne yazık ki bütün bu müşteri ilişkileri şeye dayanıyor. Hani hatalı sensin abiye getiriyorlar meseleyi. Ben bunu çok çok görüyorum. Sadece bu arçelik için ya, değil. De bu, ben müşteri hizmetleri bu şikayet hatları falan oluyor. Ya, çok boş buluyorum orayı ya. Kimi kime şikayet ediyorsun? Her şeyi yani, şikayet, şikayet ediyorsun. <gülüyor> Yani çoğu zaten havada kalıyor biliyor musun? Yani bu arada ben arkadaşa Osman'ın şunu öneriyorum. Gitsin tüketici e, hakemiyetini şikayette bulursun. %99 t -t -t tüketici lehine karar çıkıyor. Onun da bilgisini vermiş oğlum. Doğan demiş ki anılan ürünlerin belgeleri dijital olsun. Bu çok haklı bir, Mantıklı bir şey. Yani. Artık günümüzde fatura matura. Götürüyorsun faturası nerede? Lan ne bileyim 20 senedir. He yani he fatura he. mı kaldı artık? İki sene önce almışım, bir yere Hayır, koymuşum, yazıları şey silinmiş. Sen onların database'inde zaten o seri numaralı bir, cihazın kime satıldığı belli. Açıp bakacak yani bir zahmet. Yani, Niye sen fatura istiyor ya? Yani? Faturası nerede? Saçma sapan iş. Bunu da sen ok abi istersen. Özkan demiş ki gördüğüm kadarıyla montaj mantığı hakim ufak eşyalarda. Çin malına marka basıyorlar. Yazılım ve inovasyon konusunda yetersizler. Yeterli seviyede ar-ge yapmıyorlar. İki ya da üç yıldır şu an bir yüz binlerce akıllı robot süperip, süpürge çıkarıp satıyor. Her eve girdiler. Neredeyse bizimkiler de seyrediyor hala. Bakalım ne kadar izleyecekler ne zaman uyanacaklar. Bu konuda ben hak veriyorum açıkçası. Ar-ge tarafında yetersizler bence de. Ama hani... şimdi şöyle bak orada ben şunu... Arçelik demek, yenilik demek demeyebiliyorlar yani, ama yani, Türkiye'deki bu tarz markaların tamamında şöyle bir soru var. Bunlar kısa vadeli karlar üzerine kurulmuş markalar. Yani adam diyor ki ben diyor bir ürün Öyle. yapayım hemen satayım. Arçelik dediğin yılların markası. Ya yılların markası da o tamam yılların markası olması demiyorum ben. Ürettiği günlerde hızlı görüş olabilecek tek şekilde bir yöntemle çalışıyorlar. Biz markaların sorunu ben bir söyleyeyim sana abi. Risk almıyorlar. Evet risk al. Tam yani, işte o risk yok. Ben şöyle bir cihaz üreteyim. Bu tutarsa... Buradan yürürüm deme mantığı yok. Bunların yaptığı şu, hazır tutmuş bir ürün var onu taklit ediyor. Modeller abi bak, Tam öyle değil bak. Mesela bazı, bazı ürünleri var. Arçelik kahve makinesi hepimizin evinde vardır yani çoktan hani evet, yıllarda evet. da kullanıyoruz. Sende yoktu da mesela bende var. Veya birçok insanlarda vardır, izleyicilerimizde de vardır muhtemelen. Yani güzel bir inovasyon o mesela. Yani bunun gibi bence her sene 2-3 tane bir şey çıkarmalar lazım. İşte çıkarmıyorlar. çıkarmıyorlar. Yıllarda sonra... var Arçelik ama evet. sadece bir kahve makinesinden bahsedebiliyoruz burada. O da bence bir sorun. Bir de artık dijital bir çağdayız. Ya. Yani ne bileyim senin buzdolapların var, çamaşır makinelerin var, televizyonların var. Bunların arasında bir ekosistem kur, bir yazılım geliş. Ne bileyim bir şeyler yap yani. Evet. Ama yok. Tatar Ramazan. Ramazan Tatar demiş ki <gülüyor> arçelik ürünlerinden bazıları bizim evde 10 yılları çalışıyor. Bazıları çok çok bozuluyor. Her üründe aynı kaliteyi sağlamak çok mu zor? Aynı Az önce şey, enakladığımız şey. şey bu. Barış demiş bir mikrodalga aldım. Almaz olaydım. Alacağımızın, aldığımızın Üçüncü günü bozuldu. Muhtemelen ikinci kullanışım falandı. Yahu, sıfır, 00'ın 3. kullanımda bozulur mu? Bozuldu. Servis geldi, garantiye gitti, geldi yine aynı zamanda. Sendeki sorundu işte. Buzdolabının şey takımı. Seninki düzeldi mi bari sonra? Ya yani benim geldiler, motoru değiştirdiler. Düzeldi, düzeldi. Yani. Motor yanmış. Nasıl yandıysa artık? Yani burada da tam bir şanssızlık. Düşünsene abi, sıfır bir ürünü alıyorsun. Sıfır yani. Hani dersin ya ya ikinci el uğraşmayayım, sıfır alayım da abi, başım ağrımasın. Sıfır alıp başı ağrıyor? Ikinciyi bir kullanıyorsun. Bozuldu. Yani bu gerçekten çok ee, şanssız bir durum. Benim annem mesela boştan şey almıştı, kurutma makinesi almıştı. İkinci çalıştırmasına mesela bozuldu makine tamam mı? Aradılar işte gelecek makine garantiye gidecek falan filan. Babam da biraz agresif davrandı. Sonra sıfır ile değiştirdiler. Ama agresif davranmasa mesela gelecekler zaten sıfır makine. Niye bir yani? onu tamire sokacaksın. Yani, ne oldu? Tamir yemiş makine olacak ikinci kullanımda. Saçma sapan işler. İbrahim'ince demiş ki 20 yıl önce aldığım çamaşır makinesi taş gibi çalışıyor. Memlekete yolladık. Eski makinelerim memlekete evet, yollamayım. Evet. <gülüyor> daha iyi teknolojiye sahip bir makine aldık, tekrarlar çekten. Fakat iki yıl geçer geçmez bozuldu. Artık yeni makinelerde daha çok planlı eskitme yapıldığını düşünmekteyim. Bence artık markaların bu politikaları değilsin. Çok doğru. Çok doğru söylüyorum. bir şey. Planlı eskitme planlığı var. Eskitme. Bu ya telefonlarda da var. Eskimi eskisi var. kadar sağlam üretilmiyor. Yani kullanılan komponentlerden az önce sen söyledin ya işte atıyorum orada makinenin motoru belki hani dediğin gibi 100 liraya de vardır, 10 liraya de vardır abi. Sen 10 liraya kadar atıyorum 50 lirayı kullanırsan o bozulur yani. Ya bu planla eskitme konusu bence çok doğru. Doğru. Markaların bir stratejisi. Bir de şu olay var yani 2 yıl garanti veriyorlar mesela buzdolabı 25. ay bozuluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tam böyle garantisi bütün Nasıl da Bir şey Ya bu çok olmuştur yani. çok kişiden de duydum ben bu tarz şeyler. kanunu. <gülüyor> Yani e, farklı şeyler var gerçekten bu konuda özellikle bunu akıllı telefon sektöründe yapan hatta Apple gibi şirketlerin evet. ilerli planını yavaşlatması vesaire ceza çıkmıştır. Oradan, evet. Bilgisayar tarafında da bakıyorsun bir bilgisayar alıyorsun bütün oyunları çalıştırıyor aradan bir sene geçiyor geçmiyor aynı oyunu novo ayarlarda bile açmamaya başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu sadece beyaz eşyada değil. Diğer bütün elektronik cihazlarda var. Bunun sebebi dene. Atıyorum şimdi adam bu bilgisayarı yaptı. Sen bunu 10 yıl kullanırsan, herkes 10 yıl kullanırsa, nasıl para kazanacak? Evet. Adamlar da bunu düşünüyor. Dolayısıyla şartları döndürmek için bu tarz e, olaylara başlıyor. Ha dersel ki ya ben onun 10 kat fiyatı vereyim ama yeter ki işte beni bozmasın, şey yapmasın dersen, 10 yıl garantili ürünler satan mağazada var. Var. var yani 10 var, yıl, var. yıl garanti veriyor adam. Ama fiyatına baktığın zaman da işte Arçelik'in 3-4-5 kadı falan yani. 5 tane şey olsun. Onu da diyorsun ki lan bunu alana kadar 2 <gülüyor> tane bozulsa <gülüyor> şansımı deneyebilirsin yani. yani. Dolayısıyla arkadaşlar ne kadar para o kadar köfte, köfte oluyor bu Evet bir şikayetim var programın daha sonuna geldik. Bu programımızda Arçelik'i konuk ettik. Sizin de ile ilgili yorumlarınız varsa ki bizim web sayfamızdan teknolojik.com'dan gelen yorumlarda bunlar ki bir kısmını aldık hepsini almadık. Bu videonun altına ya da açıklama kısmında vereceğimiz linkteki haberin altına da yazabilirsiniz. Eğer farklı markaları da yine bu şekilde değerlendirmemizi istiyorsanız bize yorum olarak da yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.